Zaten hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün sizlerle kedi gözü makyajı yapacağım ama bunu kendi versiyonumla yapacağım. Biraz bahar katacağım falan filan. Ee, ve de hemen şu gördüğünüz bebekle uygulamaya başlıyorum. Natural hiç makyaj yapmak istemeyen ama cildimin de kusurlarını kapatsın diye aradığınız bir şey varsa eğer bu o tarz bir ürün arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Bununla ilgili detaylı bir videoda Paylaştım. Onu izleyebilirsiniz içeriği nasıldır diye. Giorgio Armani'nin bir fondötenini kullanacağım. Bu da benim kendi cilt tonumdan çok koyu bir fondöten arkadaşlar. Gerçi şu an baz olarak Espoa'nın tonak kremini kullandığım için cildim gördüğünüz gibi normalden daha açık bir hale geldi. Ben bunu elimle dağıtacağım yüzüme. Yine. Elimle dağıtmayı seviyorum. Yeterli gelmezse tekrar alacağım. 3 minik yani 3 tam değil de 3 minicik fısfıslar haline sıktım. Şimdi de şöyle yüzüme yayıyorum. Luminist silk fondöten çok güzel bir fondöten arkadaşlar. Ee, ama bir süre sonra altına bas kullanma ihtiyacı hissedebiliyorsunuz. Çünkü gözeneklerinize çok doluyor ve çizgilere de aynı zamanda. Bazı fondötenler, ileride gösterim elimde olan, cildi böyle çok mat yapıyor. Oysa ki Zaten e, cildi daha güzel göstermekse amacımız ne gerek var böyle full mat bir cilt elde etmeye. Bu e, çok doğal. Cildin kendi parlaklığından bir tık mat olabilecek bir kapatıcılar daha doğrusu matlar sahip. Ben çok seviyorum o anlamda. Bu benim ilk kullandığım ürün değil e, bu fondöten'den. Biraz böyle cildin kendi yapısı gibi bir e, bitişe sahip. Ne böyle çok mat ne böyle çok parlak. Bir tık hatta cilt tonundan daha matta sayılabilir. Glow fondöten değil öyle söyleyeyim size ama altına sürmüş olduğunuz baz onu çok güzel şekillendiriyor. O açıdan mesela e, bu ürünü alıyorsanız altına parlak bir makyaj bazı sürdüğünüz zaman onun da etkisi bambaşka bir hale burnuyor. Ve ben bu şekilde kullanmayı da çok seviyorum açıkçası. Bir sıra aldık. Daha yine Espoan'nın Nikit Ağlığını kullanacağım. Sonunda bitiyor galiba eksik işte gelmedi. Bu aldığı Real Techniques'in fırçasıyla dağıtıyorum yine daha böyle e, batı dünyasına yönelik bir makyaj yapıyorum. Fakat aldık olayımız tamam gördüğünüz gibi. Şimdi de kalınla fırçada varsa diye şöyle gözlerime de biraz sürmek istiyorum. Ben Allah'ımı gözlerime de sürmeyi seviyorum açıkçası. Bence çok doğal ve tatlı bir etkisi var arkadaşlar. Arkadaşlar eyeliner sürmek gerçekten çok meşakkatli iş. Ben bu olayda gerçekten zorlanıyorum. Eminim pek çoğunuz için de öyledir. Öyleyse tavsiyem size bir toz farla eyeliner şeklini verin. Sonra eyeliner'ı sürün, kaleminizi sürün her neyse. Benim arkadaşlarım bana bu taktiği vermişti. Önce gözme kalem sürmüşlerdi, sonra üzerine eyeliner sürmüşlerdi. Eyeliner'ımız için haki bir far seçtim. O kadar yoğun ki bir de altta şu an çok güzel bir zemin olduğu için çok vurgulayıcı da bir etki bırakıyor. Üst tarafa aydınlık bir renk süreceğim. Arada bir tonaj olsun istiyorum. Oldu bence. Hatta biraz da üzerine size daha önce gösterdiğimi hatırlamadım. Etüthaus'un da linki Göz farına da sürelim. Bir tık parlaklık da olsun gözünüzde. Bu çok güzel bir etkisi var. Ben çok beğendim. Yani e, ucuz da bir şey. Arkadaşım gözde kalıcı olmadığını söylemişti. Benim göz kapağımda bir şeylerin kalması zordur ama bu kalıyor arkadaşlar. Belki aslına göre ürünlerin kalıcılığı etkiliyor bilemeyeceğim. Ama ben de gayet güzel kaldığını söylemek isterim diğer renklerinde alabileceğim türden güzel bir gölge yapıldı. Şuradaki rengi kullanacağım arkadaşlar. Evet Tamam şimdi şu blending fırçasıyla karıştıracağım Sigma'nın eyeliner süreceğiz arkadaşlar. Eyeliner içinde Chanel'in Chanel eyelinerını kullanacağım. Ben severek kullanıyorum bunu. Uzunlu da bir süre gidiyor açıkçası. Bir gözümü yaptım. Biraz kuyruğunu Yavuk yaptırmam olur kadar değil mi? Mükemmel olmasa daha iyi olur belki de. Evet arkadaşlar göz makyajım tamamlandı. Şimdi de highlighter süreceğim. Highlighter olarak bu sefer kullanacağım ürün Dior göz Bu farı ben Real Techniques'in bir fırçasıyla yanama şöyle elmacık kemiklerimin üst kısmına uygulayacağım. Şimdi de makyajımızı tamamlamak için maskaramızı uygulayalım. Ruj olarak kendime doğal ton seçmek istiyorum ve de Hera'nın bir paleti var bende. O paletten şu rengi uygulayacağım arkadaşlar. Kendime. Siz de kendi... Hani bu makyajda göz makyajım biraz koyu oldu sizin de göreceğiniz üzere. Koyu göz makyajı yapmış olduğum için dudaklarımı biraz daha light tutmak istiyor. Daha açık tonlarda istiyorum. O yüzden kendi dudak rengime gidebilecek açık bir renk seçtim. Rujumuzu sürdük. Şimdi de makyajımıza yıldız eklemek istiyorum ben. Ben bu yıldızlar, taşlar falan bayağı sevdim arkadaşlar. Ve de işte gördüğünüz gibi böyle güzel bir makyaj oldu. Ben çok sevdim bu makyajı. Yaparken e, ayağının sürme kısmı zor olduğu için olabilir mi? Kotarabilir miyim gibi düşüncelerim vardı çünkü şu an evde değil, atölyemdeyim ve burada temizlemek gibi bir alternatif söz konusu değil. Ee, arada bir elim kaysa da güzel olduğunu düşünüyorum. Sonucun e, bugünün başka romanı bence şu ürün. Çünkü bu kaldıkça pudralı bir forma dönüşen bir ürün. Ama bu onun daha canlı, daha sağlıklı ve parlak gösteriyor. Tonap krem. E, ve bu da dediğim gibi Kore ile bağlantım kesildiği zaman daima alacağım ürünlerden biri. Daha iyisini bulamazsam Türkiye'de elbette. Ama e, size tavsiye edebileceğim bir fondotendir. Seviyorum. Zaten klasik kült bir ürün. Evet arkadaşlar makyaj videomun sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz like yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorum bırakmayı unutmayın. Görüşleriniz benim için önemli. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.